Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlere bilgisayarındaki virüsleri nasıl silersiniz ondan bahsedeceğim Arkadaşlar açıklama kısmında vereceğim 5 tane programı ilk önce indirin ee, Bu bir de arkadaşlar 3 tane de Malwarebytes, Kaspersky Sky ve Bitdefender olarak 3 tane de e, size antivirüs direnmesi vereceğim 1 ee, aylık arkadaşlar bunlar ee, sadece mal 14 14 günlük ama mal ücretsiz kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bunlar e, sadece şüpheleniyorsanız e, bunu yapın. Ama eğer tamamen gerçekten bir virüs varsa önerimsiz kesin format atmak. Fakat virüs daha önce antivirüsler tarafından biliniyorsa antivirüsünüzü bırakın işi o halleder. Arkadaşlar ilk önce yapmanız e, Gereken şey Ben ADV Cleaner'ı ilk önce açacağım Gelen ekrana evet diyoruz Bekliyoruz biraz Kabul ediyorum Şimdi tara Yaklaşık 30 bin dosya taradı Temel donanımı atla diyoruz. Tarama sayısı bir. Yani şu anda e, e, Adobe Cleaner virüs bulmadı. Şimdi arkadaşlar, Kaspersky Virus Remover Tool açıyoruz. Çift tıklıyoruz, gelen ekranı. Evet diyoruz. Unpacking çıkartılıyor. Dosyadan gelen ekranı. Evet, evet, evet. Ekip diyoruz. ben ne sesler çıkarıyorum ya. Gelen ekrana change parameters deyip isterseniz değiştirebilirsiniz. Sistem memory'yi ben çıkarıyorum aradan. Sadece startup objects'i ve o da video için taratıyorum. Bilgisayarımın virüs olmadığını eminim. Bu tarasını sistemi mi? Ee, biz dostu diğer programları anlatayım ben de size. TCP yer, alanınızla alakalıdır. Bunu çift tıklayıp yönetici olarak çalıştırıp açıyoruz. GunAggrenAggrenAggren. Aggren sonra buradan bakabilirsiniz. Mesela CasperSky şu anda şu adrese bağlı. CasperSky şu anda şu adreslere bağlı. Bilmediğiniz şeyleri kapatabilirsiniz. Mesela arkada MS, MSH yani Microsoft Edge çalışıyormuş. Çok bir sıkıntı çıkmaz. Ondan dolayı Time Wait var gördüğünüz üzere Bunlar var klasik şeyler TeamViewer çalışıyormuş ama ben Viver'ı kapatmak istiyorum gerek yok kapadım şimdi autoruns arka yani bilgisayar açılırken çalışan programları gösteriyor Evet deyip gelen ekrana tıklıyoruz yani gelen krana Evet diyoruz ve bekliyoruz Bakın mesela burada şey varmış. Microsoft Edge Auto Launch. Ya yani Microsoft Edge otomatik çalışsın. Ben bunu kapatacağım gerek yok. Bakın görüyorsunuz. Kes burası kayalttırır. Adobe Type Manager var mesela. Eee Bunları da bilmediğimiz programları sağ tıklayıp delete dersiniz. Ama ilk önce bir sağ tıklayıp yani bir check virüs total demeyi unutmayın. Şimdi geldik. Arka planda çalışan uygulamaları göreceğimiz programı. Bu biraz daha önemli. Arkadaşlar şöyle anlatayım. Gelen ekranı evet deyip diyoruz yine. Bu arada bunlar Microsoft'un sitesinde indiriliyor. Virüs yok yani. Merak etmeyin. Şimdi... Burada bilmediğiniz uygulamayı sağ tıklıyoruz. Mesela Bu ne? Aa bunu bilmiyorum. Yap. Sağ çek Checkvirustotal.com diyorum. Evet diyorum. Beni Opera açıldı. VirusTotal sitesine attı. CPU kullanımına bakalım. <gülüyor> e, görüyorsunuz zaten. Çek virüsle de otel dedim. Virüs yok. Ee Bunda virüs yoksa bunda olabilir mi? Niye? Yeah, bunda da virüs bulamadı. Peki neydi virüs olabilir? Ee, ya, bakalım bakalım bakalım bakalım. Mesela user abi bırakır. Ben bunu... Biliyorum ama bilmiyorum diye taratıyorum. İşte birisi yapabilir bunu. Benim bilgisayarımda virüs yok. O yüzden sileceğim bir şeyinde olmadığı için size nasıl gösteremiyorum. Ama siz arkadaşlar size ileride sana bilgisayarıma virüs indireceğim ve nasıl silindiğini göstereceğim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Heh, bir de tarama sonucuna bakalım. 3643 obje taramış. Detaylarına bakalım. Taradıklarını görüyoruz. Times, times, times, times. Bir şeyler nokta. Teams nokta exit diye bir şey işte. Ee, Tethet bulamamış. Sıfır obje. Sıfır karantinaya alınmış obje. Yani benim bilgisayarımda virüs yok. Eğer sizde... E, dikkat ederseniz bağlantılara, bilgisayarınız da sizinle virüs bulaşmaz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Bay bay.